Yatay kovan, terimi arıcılıkta kullanılan bir kovan yöntemini ifade eder. Bu kovan türü, arıların peteklerini yatay olarak yapmalarına olanak tanıyan, genellikle ahşap donanımlarla gerçekleştirilmiş bir kovandır. Geleneksel arı kovanları dikey olarak tasarlanırken, yatay kovanlar daha modern bir yaklaşımdır ve arıcılar arasında giderek daha popüler hale gelmektedir. Yatay kovanlar, arıların daha doğal bir şekilde davranmasına izin verir, arıcılara da kolay erişim ve bakım olanağı sağlar. Bunun yanı sıra, yatay kovanlar, arıcılıkla uğraşan kullanıcıların arıların durumunu daha iyi anlamalarına ve daha iyi kontrol etmelerine olanak sağlayan birçok kullanım özelliğini sunar. Arıların yaşam alanı olarak hizmet eden bu tür kovanlar, Dikey kovanların aksine, arıların yatay düzlemde yerleştirildiği ve böylece kovanın uzunluğu boyunca daha fazla petek yatay yüzeyin sağlandığı bir tür kovandır. Arıların daha fazla bal üretmelerine ve arıcılara daha fazla bal elde etmelerine olanak tanır. Yatay kovanlar genellikle doğal yuva yapan yaban arılarına benzeyen ağaç kovuklarına benzer bir yapıya sahiptir. Gezginci arıcılar için pek kullanışlı olmasa da Karadeniz'de sadece bizim gibi sabit yerde kestane balı üretimi yapanlar için oldukça idealdir. Ayrıca sadece kestane bal üretimi yapanlar için, 20 çerçeveli bir kovan oldukça yeterlidir. Kestane bal sezonu çok kısa olduğu ve hava şartları nedeniyle arılarımız çok fazla gelişme imkanı bulamamaktadır. Kovanımız 20 çerçeveli olup ilk defa deneyimleyeceğiz. Keyifli seyirler.